Bak Elsa'nın derdi oyunmuş. Sustu. Ya şu bu arada düzelmiş bakın. Çok tatlılar. Daha de ilk şey yaptığımızda. Ay tutamıyorum. Çok tatlı. Netlemiyor. ha. <gülüyor> Bir de yanak yanağa vermişler ya. Kemal'i arayıp trip ama. Biri geldi. Aşkım. Kemal? Kemal mi o? Ne geldin. İyi Ne yapıyorsunuz? Hoş Lan oğlum gelsem mi ya? Korkuyor musun? Ya ben Berkcan'ı başka bir yere gönderdi. Berkcan'ı nereye gönderdin? Ya siz bana kavga çıkıyoruz dedin ne bileyim. Kemal yalan söyledi. mu? Dur. <gülüyor> Elsa bak işte. Ya ne yapıyorsun be? Bak işte başla bize. Bak işte buyur. Bak. <gülüyor> gözüksün gözdüksün. Elsacığım. Berkay'ın Berkay'ın selamı <gülüyor> var aranızda. BG yazıyorlar. İyiler öyle takılmayın. Şey ben gargan... buraya otururum kardeşim. Yani şöyle oturalım kardeşim. Merhaba. Yayınımız güzelmiş <gülüyor> bu arada. Hayırlı olsun. Nasılsın anne? Yani? <gülüyor> Berkcan'a şu anı darladı Elsa bir <gülüyor> Şey ya Şimdi çocuklarla toplandık birkaç tane içerik var biz de onlara konuşuyorduk Baksın. Baks! Baks! Baks. Baks. Yine içerik yalanı Baksın. geldi Baksın. Bir şey hakikaten içerik konuşuyorlar Harbi bu arada Hatta şöyle bir öneride bulundular ee, Çağrı, Efe, Ferit de orada Özge de gelsene hani birlikte bir düzenlersek belli tarafına Hani bir yayına, akışına bir bak sen gel falan diyor. Ben de geleyim dedim Nasıl yani? Şey mi? <gülüyor> Şey ya, Toplantı bir tane Toplantı. tam, tam Toplantı. şu an anlatamıyorum ama. Elfacım, gel, koş. Koş, koş, koş, koş. <gülüyor> Bercan'ı yiyecek, nerede tutuyor beni iki saattir? <gülüyor> Yok, gelmez ki. Ya orada yeri var da gelmiyor. Bak, bak işte yattı. Baş. Düzeldi bak, mi ses? Geldi durur. tamam yaptım. Burda dur. Hayır. Bu. Orada dur zaman. Konuşuyor kanka. kız. Tam anlamıyor ama Yavaşlan. Tamam. İşte diyorum ki toplantıları boşuna mı yapıyoruz biz her hafta kaç kaç haftadır her dur, gün. Yürü falan. Tamam. Yürü yel. Sen beni gör. Böyle böyle kontentler oturuyor işte Lan sus <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kemik vermesene kemik Oh Allah Delirdi de ha <gülüyor> Berkcan bana bunlar dedi ki biz dışarı kahve içmeye çıkıyoruz Bana hani? da öyle dediler sonra da Feritlere <gülüyor> gelirler Bu arada bana da öyle dediler Feritlerde izlediler İletişimsizlik olsun. var Aynen arasında. orada bir şey oldu En sonunda da bir şeyler çalışıyorduk, kontenjan çalışıyorduk deliler ki. Tamam bana hala cevap vermedin. Söylüyorum işte. Söylemeyin. Senin fikrini almak istedim. Aynen öyle. Özge'ye de bir ses ses sen. Tamam yayını kapatıp geleyim mi yani? Valla Öyle bir mesaj gönderdi ya e, biz ona <gülüyor> Ferit bunu Ferit de çağırı bunu dedi yani. O kadar mı önemli? Plus squad'in modu mu var? <gülüyor> ne sandın? Ooo. <gülüyor> <gülüyor> ne sandın kardeş? Bak şunu ver de şu hayvan bir acımın. Başamadık ilk. <gülüyor> Bak işte. Komşu olduk arkadaşlar komşu ondan bu kadar evet. farklı artık görüşüyoruz eskiden böyle değildik. <gülüyor> İyi oldu ya çengel köyde hayat var o, Aynen öyle. İnflün sırlar. Bak projeler geliyor pat pat durmuyoruz durmuyoruz durmuyoruz Aga. Hep birlikte yayın açsanız. Hep birlikte açamayız şu an çünkü cidden öbür tarafta şu an bak bu ortamdan çıkıp öbür tarafa girdiğiniz anda eve ciddi bir ortam var. Şu anda orada de <gülüyor> konuşuluyor, kafalar yakılıyor. Biz de Berkcan'la dalga ben geçiyorduk. Ben hiç inanamadım niyeyse. vallahi, Zillandım. vallahi, Zillandım. vallahi ya, yalan söylemiyorum. Bak tam olayı söyleyeyim mi Berkcan'la ben makara kukara yapıyorduk. Aynen onlar, biz boşuyorduk Kemal'le. Onlar bizden biraz rahatsız oldu dediler ki ciddi bir Özge'yi de çağırın. Vallahi yani, bir content montent Onlar gibi. orada content konuşuyor, <gülüyor> Kemal ile biz birbirimize bakıyoruz Ah oh, bacağın I'm so longgüse <gülüyor> Toplantılarda tek <gülüyor> ciddi ben oluyorum genelde Öyle Herkese dedik Herkese kıldık bir şey yapıyorum Bir aynen bir kızacak insan lazım diye Çağrıyı çok pis azarladım Hep Yoksa geç kalıyor. Yoksa bir boss life mı var diyor bak Toplantılara hep geç kalıyor Çağrı. Dedim ki bir daha gelme geç kalacaksın Yoksa Lynch boss life mı var? <gülüyor> Oo neler <gülüyor> Neler neler Neler neler siz mi saldınız mı lan bu namıkları? Kanka yeteri kadar çektik. Yeter Hadi. mi dedim? Şimdi başka bir proje gelecek. Nice yum. Onu sordu da bir harbiden ben de anlık merak ettim. Ya sus ya. <gülüyor> yayıncı refleksine, <gülüyor> yayıncı refleksine. <gülüyor> <gülüyor> Oradan bir kelime alamayayım diye. <gülüyor> e o zaman bitirmeden bize bir şarkı söyle falan. <gülüyor> <gülüyor> bir DJ'e geldi şarkı söyle. Ben de kapatıyordum <gülüyor> tam. Öyle Dişi mi? Bir şey söylemeyecekseniz. Tamam o zaman sen kapanışını yap biz de şöyle duralım. Böyle. Sen güzel nasıl kapanış bak dur şu an. Hehehe Ne anayasın. Aa çok beğenmedim. Oğlum, Peter kapanış... Parker çıksaydı ben olurdum. Mario <gülüyor> Türkiye'de. Harbi mi diyorsun lan? Olmaz mıyım? Var ama sen de git. Böyle Bayinci bir Spider-Man. Biner. 6 saniyen <gülüyor> videolar çekiyor. <gülüyor> komikliğe niye bu kadar gülüyor o refleksi vermem lazım chatte benimle gülüyor chatte <ama, gülüyor> benimle gülüyor. gülüyor gülüşü güldürüyor çal bize bir şarkı şey. bu adamların bak. gülüşü çok komik <gülüyor> şunu yapar mısın? <gülüyor> <gülüyor> bak, o senin orada bak o hareket var <gülüyor> ya o şarkıyı o mesela mesela full ototune'da bir yayın yapalım full ama Başvur, baştan sonra full böyle, sürekli böyle konuşacağız bir gün şey, Keyşan yayına geldi, PlayStation oynuyoruz, chatte bir şey yazdı Abi ototune olunca sesler harit edemiyorum kim kimdi Biraz... Valla inanılmaz bir anıymış bu Ofansiz biraz Çok ama güzel o an, an gülmüştük, gülmüştük, gülmüştük, gülmüştük yani Şeyi gördün mü Süreyya? <gülüyor> <gülüyor> Yok bir şey, ne oldu? <gülüyor> Komik, he <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Biz bir rakı içtik geldik de onu anladık. Yok lan bir şey içmeyeyim. <gülüyor> şuraya kamerayı koyayım Elsa'yla şurada top oynadık. Gördün mü onu? Siz burada şimdi top oynadınız. <gülüyor> Niye bu kadar şaşırdın? <gülüyor> lan daha <gülüyor> yaptın mı şeyi? Kamerayı çevirdik böyle şuraya. Şurada Elsa'yla top oynadık. Susmuyordu çünkü yani. Mantıklı. var dedin yayına çağırdı. <gülüyor> Aynen yayına içerik, içerik yani. oyunu oynayacağız. Kanka top oynadılar işte ee o zaman sana ee o zaman Kemal bir kafa kopter yapsın kapatma o zaman abi. ben şurada bir döneyim size <gülüyor> özel olarak hep aynadan bıktıkardık bir, bir değişiklik yapayım. oldu aç terapey parmakları kırık şarkı mı istiyorsunuz? şarkı mı istiyorsunuz? Yok aşkım biz salıyoruz sen gerçekten çektiğin yap. Var bak. <gülüyor> Böyle ağzından da verebilirim. Hepinize iyi geceler chat. Tamam o zaman. Güzel var, yayın. Rund. Teşekkür Görüşürüz. ederim. Gelsiz. Kime gidelim? Birine gidelim yani. Burada bu kadar toplaşmışız. <gülüyor> <Agam>. <gülüyor> Kim var ki benim? Rauf'a gidelim mi? Rauf var. Benim tanıdığım çok kişi yok gibi şu an. Sea mi çeviriyor Raf Bey? Hmm, evet, siz seversiniz. Severler. Seversiniz. Amorant'a gidiyoruz arkadaşlar şu an. Kemal <gülüyor> <gülüyor> niye güldün Amorant'a bu kadar? <gülüyor> hey hey ne Hey hey, neler oluyor, neler oluyor? <gülüyor> neler oluyor? <gülüyor> Komik miydi yani? Kemal 10 aylık sabıymış, <gülüyor> bana böyle bir haber geldi. Ay benim <gülüyor> a, benim globalden arkadaşım, globalden. <gülüyor> <Hiç> arkadaşım. <gülüyor> globalden bize, bize, bize bu. Ha ha iç arkadaşım. Globalden neler oluyor bize neler oluyor benim videom açık. Benim videom açtık. Yayın. Mmm. Bay. Çok çok iyi bir şey. <gülüyor> Hadi biz gittik. Öpüyorum sizi. Bay bay. Neler oluyor bize neler oluyor. Gülüm. <gülüyor>